Hayatımız Arapça Eğitim kanalında Bugün Size bir başka hikaye Okuması Başlangıcını Yapıyoruz Kitabımızın başlığı Hâvili Entaqra'i Baba Çocuğuna diyor ki Habili Habili, habil, yuha, havalı yuhabilu, muhabila, la houle, la kuvvet, illa bil Allah, Azim bir yol. Habil, habila, habilu, habili, çabala, bir yol bul. Emtekrayi. En tekrarı okumaya, yani okumaya çalış, okumaya çalış. Baba, tatlı kızını ne diyor? Havili en tekrayı kara okudu, yakrau okuyor, ikra oku kitabımızın ilk nazir olduğu kelime. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, hanımlar, beyler, ilk nazir olan ve o nazir, bu kelime nazir olduğu geceyi dünya semasına ve eleyhu dünyaya indiği bu bin aydan hayırlıkla işte okuma eylemi. Okuma eylemi. Maalesef geri kalmış ülkelerin tümünde bir kitapsızlık mahk hüküm sürüyor. Kitapsızlık. Bak. Bey kiraflar, evler kitap dolu, kütüphaneler kitap dolu ama kitaplar etraflarda mahpus veya okunsa bile o kitap satırlarındaki okulan manalar, okulan hükümler hayatın kendisine yansıtılmadığı sürece o okunmamış oluyor sevgili arkadaşlar. Baba diyor ki Hâvili entekra'i Okumaya çalış. Evet. Te'lif, kitabımızı yazan nedir? De'adam Nasir. De'adam Nasir isimli kitap yazar. Resimleyen de rüsûn, İmed Yunus. İmed Yunus. Resimleyen kimmiş? İmed Yunus. Evet. Bismillah. İşte ağaç dalındaki serçeler, sevilen bir minik kızımız ve diyor ki kenet idi kane yekunu kun feza rada şeyen en yekule lehu kun fe yekun kana yekunukum kanet idi hela hela Saidete hela bir kız ismi Türkçe'de hale olarak geçiyor da olabilir ama hela evet Se'ideten. Mutluydum. Cidden. Gerçekten. Cidden. Tabii bunun zıttı sevgili arkadaşlar. Hazineten. Evet. Ve şe'aret ve hissetti ne hissetti? Enne külle. Her şeyi hissetti ki her şeyi oki haule etrafındaki her şey Saidun etrafındaki her şeyin de mutlu olduğunu hissine vardı şuuruna vardı. Kendisi mutlu çevresindekilerinde hepsinin mutlu oldu. Bu sayidin arkadaşlar görüyorsunuz Sa mutlu Hazinin hüzünlü üzüntülü Saun mesela say mutlu oldu hazine, Hüzünlendi. Üzüldü. Hazine ale <mevti> ummihi. Annesinin vefatını üzüldü. Değil mi? suade. <sa 'idun> su'ada tabi kız olursa se'idetun <sa> o da bayan olursa hazinetun. <suhada> Se'lete se'ele se'elet <'le> <se le> <se Hey, sordu ona sadıq katühe kız arkadaşı Rim". Kız arkadaşı ona sordu. Neyi sordu? An sebebi sebebini, seadediğe, <gülüyor> mutluluğunun sebebini sordu. Ya mutlu olmasın sebebi? Ne için böyle sevinçlisin, mutlusun? Cevabet he. Ecebe, cevbe yucibu icabet. Ona cevap verdi. Nasıl? Vehiye tecsimu. Vehiye tecsimu. Tebessüm eder vazette. Ya yani tebessüm ederek ona cevap verdi. Ne cevap vermiş? El-yehum ve bugün akhiru yawm. Bugün son gün. Evvelu yawm ilk gün, ahir yawmin son gün. Evvelü saatin, ilk saat, ahirü saatin, son saat, evvelü kelamin, evvelü kelimetin ilk söz, ilk kelime, akhir kelimetin, aquluha leke, sana söyleyeceğim, son sır. Evet. Lene, el yawme, bugün, ahir yawmin lene bizim için son gündür. Fil madraseti okuldaki son gündür. Ya onun için seviniyor. Okul bitiyor. Yaşasın. Evet. Bakın teptesim. Eh hazet teptesimu tebessüm ediyor. Tebessüm sadakadır arkadaşlar. Tebessüm sadakadır. Ecdadımızın da güzel bir sözü var. Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok derler? Ya da Buğday ekmeğin yok verecek, bari buğday dilin olsun, yani tatlı dilin olsun, güzel yüzün olsun. olsun. Ekhazet hele tefekkür, ekhazet hele tefekkür, hele hele düşünmeye başladı, tefekkür etmeye başladı. Okul bitti, ne yapacağız? Okul bitti. Fehia o, indemeye döndüğümde. ''İndeme te'udu'' döndüğü vakit, ''İlel beyti'' eve döndüğü vakit, ''İndeme'' esnada, döndüğü esnada, döndüğünde. ''İndeme te'tenâvelu ta'ama'' yemeği yediğinde, ''İndeme tuğammî'' şarkı söylediğinde, ''İndeme tenâmun'' yattığında. ''Lan tekune olmayacak, bir hacetin ihtiyaç içinde olmayacak ile en te tekra'a, ev tektübe ile en tekra'a okumaya ev tektübe yazmaya ihtiyacı olmayacak yani evet döndüğünde ne okumaya ihtiyacı olacak ne de yazmaya ihtiyacı olacak velen testeykıza mübekküreten, velen testeykıza uyanmaya da ihtiyacı olmayacak nasıl? mübekküreten erkenden uyanmaya da ihtiyacı olmayacak Mubekkiretenin zıttı nedir arkadaşlar derseniz Muteakhiraten Mubekkireten Muteakhiraten Evet Tavâlel-Otlatı-Sayfiyyeti Tavâla boyunca El-Otlatı Tatil boyunca Hangi tatil? Es-Sayfiyyeti Yaz tatili boyunca Erkenden uyanma Veya okuma ya da yazma ihtiyacı da olmayacak Bakın burada uyumanın rüyasını, hayali koruyor. Tekra o okuyor. Tek tübü yazıyor. Tekra o okuyor. Tek tübü yazıyor. Bakın burada anne baba ve bizim küçük ele. Bakalım ya. Vasalet ulaştı, hele ilel beyti vasale demek ile harfi cereyle kullanıyor arkadaşlar, vasale ulaştı, nereye ulaştı? ee, ilel beyti eve ulaştı, vasalet el medineti, şehre ulaştı ve salat ilekâbeti, kâbe'ye ulaştı hayyet selamladı, hayye yuhayy ettehiyyâtü buradan geliyor arkadaşlar selamlama Fazai huyi tom fayiyo Selam verildiği zaman size ondan daha güzel bir selamla karşılık veriliyor Hayet ümmeh ve abah, annesini ve babasını selamladı. Hayet ümmeh, annesini ve abah, babasını. ثم sonra itteceh yöneldi nereye yöneldi ile gurfetih ila gurfatih odasına yöneldi demek itteceh fiili de arkadaşlar ile harfi ceri ile bulunuyormuş bakın vasala ile itteceh ile değil mi lekat kararet muhakkake kararlaştırdı ente feale yapmayı kararlaştırdı muhakkak yapmayı tefale en bir şey nasıl bir şey hatıran tehlikeli bir şey bak şu yaramaz çocuğun Helen'in yaptığı şey bakalım bir sonraki videoda ne tehlikelere yol açacak başına neler getirecek veya anasına babasına ne tür zararlar sokacak, onu bir sonraki videomuza göreceğiz sevgili dostlar, sevgili öğrenciler. Şimdi hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Videolarımıza takip etmeyi, abone olmayı, da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.